Merhaba. İyi günler sevgili hanımlar. Yepyeni bir videomla yine sizlerle beraberim. Ben Döne Selçuk. Arkadaşlar bu yeleğimizi geçen gün videosunu çekip sizlerle paylaşmıştım. Daha sonra e, e, örgümü yapamadım. Çünkü biraz rahatsızdım. Hastanelerle uğraştım. Ama inşallah bugün size ee, devamını çekip göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz örneğimize Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Ön ilmeğimi örmeden aldım. İki düz şey pardon iki ters kenar ilmeğimizle beraber 3 ters oluyor arkadaşlar bir doladım 3 tane ilmeği büzeceğiz arkadaşlar bir ilmeğe düşüreceğiz tekrardan doladım 2 ilmek ters tekrardan doladım üç tane ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz büzeceğiz arkadaşlar tekrardan şişimin başını dolayıp iki ters yapıyorum tekrardan üç tane ilmeği şefaat ya Bismillah. bir ilmeğe düşürüyoruz arkadaşlar doluyorum tekrardan şişimin başını Şimdi burada artık arkadaşlar büzmeyeceğiz. Burayı düz olarak öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Bir, iki ters. Üç tane düz öreceğiz. Sıramızın sonuna kadar 3 tersi Hiçbir işlem yapmadan Düz örerek Tersleri ters düzleri düz örerek Gideceğiz arkadaşlar Biraz rahatsızlığımdan dolayı Videomu biraz geciktirdim Kusura bakmayın Hastanelerle randevularla uğraştım Hala biraz üzerimde var hastalık ama inşallah sizler videomu beğendikçe ben sizlerin sizlerden sizler için iyileşeceğim arkadaşlar. Sizlere yepyeni videolar çekebilmek için iyileşmeye başlayacağım. Yalnız bu arada sizin de desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenip abone olursanız bana ücretsiz olarak abone olup bana destek verirseniz hepinize minnettar kalırım. Sizin desteğiniz ve e, benim için çok değerli arkadaşlar. İki ters. Üç düz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Rahatsızlığımdan dolayı biraz heyecan, heyecanım da var. Kusu Özür dilerim hepinizden. Arkadaşlar isterseniz tekrardan e, videomuzun ön yüzüne geldiğinde şey, örneğimizin ön yüzüne geldiğinde sizlerle tekrardan buluşalım. Videomuz daha fazla uzamasın. Çünkü burada hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Tersleri ters düzleri düz olarak öreceğiz. Ben örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar. Şimdi geldik. Az önce 3 tanesini düzmüştük. Şimdi onları doladığımız ilmeklerin hepsini beraber öreceğiz arkadaşlar. Bir ters ördüm. Düz olanları ön yüzde düz olanları arka sırada ters örüyoruz ki öne düz çıksın. Doladığımız ilmekler de ters oluyor arkadaşlar. 2 düz. 2 düz. 3 tane ters doladığımız ilmekler iki düz üç tane ters arkadaşlar bu örneğimiz çok güzel ve örmesi de bir o kadar zevkli ben daha önce kendime yapıp giymiştim. Sizler de örerseniz çok seveceksiniz eminim. 3 tane düz ördük. Evet arkadaşlar. Şimdi ben koltuk kısmına gelinceye kadar burayı size gösterdim. Koltuk kısmına gelinceye kadar öreceğim. Şu büzmeler arkadaşlar 10 olana kadarı Öreceğiz. Örmeye devam edeceğiz. Bir karış. Yaklaşık bir karış falan öreceğiz arkadaşlar. Tabii ki sizin e, vücut yapınız e, hangisine uygunsa ona göre öreceksiniz arkadaşlar. Yalnız şurası 10 tane olacak. Şu kısım on, 10. sıraya gelinceye kadar bu düz, e, düzmeleri yapmayacağız arkadaşlar. 3 düz 2 ters olarak devam edecek. Ben koltuk kesimine gelince Sizlerle tekrardan videomu çekip paylaşacağım. Videom fazla uzamasın diye yeterince size anladığı a, anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer eğer bir yerde bir takılmanız olursa bana e, yorumlardan yazarsanız size bilgi veririm sevgili arkadaşlar. Videom uzamasın diye hepinize şey istiyorum. Vakit istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yine heyecanlandım. Video çekince böyle biraz arada bir heyecanım tutuyor. Bir rahatsızlığım da var üzerine. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. İyi günler.